yok hiç şey almadık hiç şey almadık yani şimdilik daha bir önlem almak gereği duymadık her zaman keskisi gibi yani ellerimizi yıkıyoruz temizliğimize dikkat ediyoruz şimdilik zaten daha bu taraflarda görülmediği vakası ama belli olmaz alıyor musunuz neler yapıyorsunuz Allah belasını versin <gülüyor> bu memleketi önce <gülüyor> önlem alıyor musunuz neler yapıyorsunuz Vallahi önlem <gülüyor> alıyoruz. <gördüğünüz tutuşuyoruz>. <gülüyor> Yani biz korkmuyoruz, tedbirimizi almışız. Neler aldınız peki? Elimizi yıkıyoruz. Ondan sonra başımızı yıkıyoruz. <gülüyor> Başka da bir şey yani takdir <gülüyor> ile Korkuyor musunuz peki? Tedirginlik var mı? Ya tedirginlik yok. Millet böyle yapıyor falan. Oradan biraz hoş şey oluyor. Yani korku biz de ya. Biz Türk'üz biz korkmayız Allah'a emanet. Görüyor Neler yapıyorsunuz? Gerekli <gülüyor> önlemleri almıyoruz. <gülüyor> Allah'a emanet yaşıyoruz. Biliyorsunuz bir hastalık var. Onun için önlem alıyor musunuz? Mutlaka önlem alınıyordu. Yalnız tedbirlik o kadar yok yani. Allah Teala ne yaratmışsa o olacak. Yani genel temizlikimizi veya da dizamsetezi falan yaptırıyoruz. Herhangi bir öyle bir sıkıntımız yok şu an. Mesela ne yapıyoruzuz? Maalesef şu an hiçbir önlem almıyoruz yani. Ne madde tutun? bir virüs bir var mı? Öyle mami düşünüyor musunuz? Haberleri şu anlık dert takip ediyoruz. Öyle diyeyim. Herhangi bir önlem? Ee, sadece hijyen, kişisel hijyenik kontrol ediyoruz o kadar. Merhaba, genişe karşı önlem aldınız mı? Neler yapıyorsunuz? Neye karşı? Koronavirüsüne karşı. Koron. Vallahi o da Allah'ın elindeki bir şeydir bu. Ee, bizim elimizde bir şey yok. Değil mi? Allah nasıl emriyse öyle. Olur. Temiz tutmamız lazım. Değil mi? Şey yok, değil mi? Şey yok, değil şey değil bak diyor öyle bir şey yoktur. Ama muhakkak var on, bu da olmuş değil mi? Allah bizi unutandırmasın. Allah milletimizi kurusun bu hastalıkta u, u, u, u, kanser Siz he? Siz neler yapıyorsun? Nasıl? Normaliz, normaliz. Vallahi önlem şudur elimizi kullanırla yıkıyoruz ooo <gülüyor> tabii önem alıyoruz temizlik en iyisidir temizlik değil mi? yooo kolayca almamış az çok tedirginiz ama çok böyle büyük e, milletin paniklediği kadar büyük bir önlem almadık yani normal zaten e, doktorların bildirdiğine göre Normal kullandığımız sabunlar da 20 saniye kurallına uygulanırsa e, yeterli hijyeni sağlıyoruz. Ne yapacağım Allah, Allah korusun oğlum. Allah korusun bir de temiz tutsun o insan sağlığına baksın iyi o kadar ne yapacaklar. Siz neler yapıyorsunuz? Köşe? Ben burası havası temizdir bir şey yapmıyorum. Memlaketin havası yeterdir bize zaten. Ee, bu virüstür nedir bilmem ne, millet işte o kadar yabancı gelmişler. hastalık durum hastalıklar hepsi ülkemize girdiler. İşte bu hastalık hepsi bulaştı işte herkese. Hmm. Ne yapalım? Valla <gülüyor> nasıl eskiden e, şey ediyordum, aynı devam ediyorum. Zaten İstanbul'da oturuyorum, orada oturamıyorum. <gülüyor> elle e, yıkama yeterli değil ki yani, ne alakalı şey var elle Bence hep işçelçiliğe gidiyor millet yani bir kilo makar ne, ne de be, be, e, mesela bir mesela 1 milyondur 1 lira idi şimdi 5 milyon Yani olan garibane oluyor olan fakir fakarata oluyor Çok abartıyorlar kardeşim çok abartıyorlar bu hastalığı da Ömrün Allah'ın elindedir ya Allah, Allah ne vursa Allah'a çok şükür o kadar o kadar Vallahi nasıl korumamız lazım Artık hiç kimseyle tokalaşmamız lazım. Ee, bir de ee, nasıl desem gerçi kaderdir yani ee, evet. Nasıl desem Yani dikkatli olmamız lazım yani Kimsele kimseyle, kimseyle samimi artık Yapmamamız lazım Herkese Allah sabır versin diyorum Peki. Az buçuk 3 aydır gündemde olan bir konu olduğu için ee, iyi kötü neler yapması gerektiğini bu süreçte Gördük açıkçası El temizliğine dikkat edilmesi lazım kalabalık ortamlardan uzak durulması lazım. Bu şekilde temel olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Özellikle de dediğim gibi zaten temizlik dinimizde olan bir şey. Bunun aslında ne kadar önemli olduğunu tekrardan görmüş olduk. Millette panik havası olduğu için insanlar çok fazla bilinçli değil bu konuda. Onların yarattığı bir tedirginlik belki olabiliyor. Çünkü siz de biliyorsunuz Türkiye'de çok farklı kafalardan farklı sesler çıkıyor. Yani onların söyledikleri çabuk yayılabildiği için ülkeye olan olmayan her şey gündemde olduğu için doğrusunu yanlışını biraz bazen ayırt etmekte zorlanıyoruz. Bu biraz sıkıntı oluyor. Yoksa onun dışında çok fazla bir sıkıntı olmuyor.